Merhaba sevgili oğlak burçları, Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, özellikle geçtiğimiz ay yengeç burcunda meydana gelen dolunayla beraber ikili ilişkiler alanında bir takım zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Bazı toksik ilişkilerin sonuna gelinmiş olabilir, ilişkilerde bir takım aydınlanmalar yaşanmış olabilir. Bu ay ise nispeten daha sakin olacak ancak yine burcunuzda önemli etkileşimler var. Özellikle parasal konular ve kendinizi ön plana çıkarmak adına e, önemli gündemlerin olduğu bir ay olacak Şubat ayı. Şubata'yı yorumlarına geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse beni çok mutlu ederler. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Ve bu süreçte 2021 senesinde ve Ocak ayı itibariyle yaşananları yorumlarda paylaşırlarsa da çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden destekleyen, beğenen, yorum yapan, abone olan herkese teşekkür ediyorum. Gelelim Şubat ayı gündemine. Evet, bir Şubat tarihinde kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak sevgili oğlak burçları. Bu da özellikle parasal kaynaklar, kazançlarınız, harcamalarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle alakalı gündemleri tetikleyecektir. Bu yeni ay enerjisi ile beraber yeni bir kazanç kapısı elde edebilirsiniz. Önemli bir harcama yapabilirsiniz. Parasal konulara daha çok odaklanabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. 4 Şubat tarihinde Merkür retrosu bitiyor. Biliyorsunuz Merkür kova burcunda retro harekete başlamıştı. Ve 4 Şubat itibariyle artık Merkür bu retro hareketini tamamlayacak. Bu etkiyle beraber özellikle harcamalar, parasal konular, oradaki kafa karışıklıkları, bütçe hesabını veya dengesini bir türü tutturamayışınız gibi sorunlar yaşadıysanız, Ocak ayı itibariyle, artık bu konuda ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, izlemeniz gereken yolu ve rotayı e, kestirebiliyorsunuz, bu bağlamda ilerleyeceksiniz, çıkarımını yapabiliriz. Yine 4 Şubat tarihinde Güneş-Satürn kavuşumu var, 15 derece kova burcunda meydana gelecek, yine ikinci evinizde özellikle. Şubat ayının ilk haftası kova burcu temalarının ön plana çıktığını görüyoruz İkinci ev temalarının ön plana çıktığını görüyoruz Bu da demek oluyor ki parasal gündemler Şubat ayı itibariyle zihninizi fazlasıyla meşgul edecek belki harcamalar belki gelirler belki bütçeyle alakalı sorunlar veya problemler veyahut yeni çözüm yolları Özellikle Güneş-Satürn kavuşumuyla beraber şunu söyleyebilirim. Parasal anlamda belki biraz daha e, tasarruflu olmanız gereken bir süreç var. E, burada önemli bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Yani bütçenizi denge altına almak, harcamalarınızı kontrol altına almak, artık bir stabili, yani stabilizasyon içerisinde ilerlemek, e, ekstrem harcamalara veya ekstrem kazançlara odaklanmadan, Belli bir düzende ilerlemeye çalışmak ki e, ekonomik anlamda zaten e, hepimizin artık yapması gereken durumlar bunlar ne yazık ki e, sizi daha fazla etkiliyor gözüküyor veya uzun vadeli bir yatırım yapabilirsiniz. E, uzun vadeli bir şey satın alabilirsiniz yani uzun vadede size fayda ve menfaat sağlayacak bir yatırım e, bir alışveriş de yine bu güneş satürn kavuşumuyla beraber ortaya çıkabilir. E, aynı zamanda. Eşinizin maddi durumu veyahut hayatınızdaki eril figürlerin maddi durumu ile alakalı bir kısıtlılık, bir tıkanıklık hali de ortaya çıkabilir gözüküyor. Evet bu konuda tabii ki bir çözüm yolu bulacağınızı da görüyoruz. Güneş buradaki sorunu çözmek noktasında bir aydınlanma yaşatacaktır size. 11 Şubat tarihinde merkür Plüto kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda meydana gelecek bu kavuşum. Bu kavuşum tabii e, burcunuzda birinci evinizde çok önemli bir karar alacağınızı görüyoruz sevgili oğlak burçlarım. Ya çok önemli bir karar alıyorsunuz. Özellikle Merkür Retro sürecinde bunu çok fazla eline boyuna düşünmüş olabilirsiniz. Veyahut bir kararınızı açıklıyorsunuz. Burada e, imajınızla alakalı bugüne kadar tanınan sizle alakalı tamamen taban tabana zıt veya tamamen sizden beklenmeyen bir çıkışla bir netlikte ve kararlılıkta. Ee, bir şey açıklayabilirsiniz, bir karar alabilirsiniz. Çok önemli bir haber, hayatınızı etkileyecek bir haber gündeme gelebilir. Veyahut artık belki uzun zamandır sizi sıkıntıya sokan konular her neyse bunları çözmek adına artık kılıç gibi keskin bir karar almaya yöneliyorsunuz gibi gözüküyor. Fiziksel imajınızla alakalı da hiç beklenmeyen bir çılgınlık yapabilirsiniz. Yani sizden hiç beklenmeyecek bir imaj değişikliğine de gitmeniz mümkün neden olmasın. 14 Şubat tarihinde plüto ve kuzey ay düğümü arasında güzel bir ölçü oluşacak. plüto 27 derece oğlak burcunda sizin burcunuzda kuzey ay düğümü ise 27 derece boğa burcunda bulunacak arkadaşlar. Bu özellikle kasım ayında meydana gelen ay tutulmasını tetikleyecek ve iyileştirecek bir ölçü olarak gözüküyor. Burada birinci ev ve aynı zamanda beşinci ev konuları gündeme geliyor. Hayatınıza yeni bir aşk girebilir oldukça kadersel oldukça sizi heyecanlandıran çok sıra dışı hissettirecek bir gelişme olabilir çocuk sahibi olmayı bekleyen isteyen oğlak burcu arkadaşlar varsa bu konuda e, sürpriz bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz bir projenizi hayata geçirmek bir fikrinizi duyurmak farkınızı ortaya koyabilmek benliğinizi ortaya koyabilmek adına da fırsatlar yakalayacağınız bir süreç söz konusu oluyor gibi gözüküyor açıkçası. 16 Şubat tarihinde Venüs-Mars kavuşumu var. Ee, bu kavuşum Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Yine sizin burcunuzda. Bu kavuşum enerjisiyle beraber özellikle fiziksel anlamda çekicilerinizin çok artacağı, çok daha cesur, çok daha girişken, çok daha göz önünde ve dikkat çekici hissedeceğiniz bir Süreç başlayacak. Aynı zamanda bu ay içerisinde birçok oğlak burcunun imaj değişimine gideceğini düşünüyorum. Veya çevresi tarafından dikkat çekecek bir hamle yapacağını düşünüyorum. Genel itibariyle oğlaklar bu tarz hamlelerden çekinirler. Ancak bu ay itibariyle sanki cesur çıkışlarınız var gibi göz göz sevgili oğlak burçları. Veya çok parlak bir fikriniz var gibi. Aynı zamanda önemli bir girişimde bulunmak, önemli bir konuda adım atmak noktasında da gündemler söz konusu olabilir. Yine 16 Şubat tarihinde Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. E, bu dolunay aynı zamanda kuzey ve güney ay düğümleriyle kare görünüm yapıyor. Ve apex noktası ay olacak. Aynı zamanda tam karşıda güneş var. Yani e, bir kare görünüm meydana geliyor. Büyük bir kare görünüm meydana geliyor olacak. E, sabit burçlarda bilhassa. E, Aslan Burcu sizin haritanızda 8. evi yönetiyor. Burada özellikle parasal bir konuyla alakalı kapanış, geçmişteki bir travmayı temizlemek, bir borcu ödeyip kapatmak, eşle alakalı veya partner veya ortakla alakalı bir gündemi sonlandırmak. Tabi burada kuzey ve güney ay düğümlerinin etkisini düşünecek olursak 5, 11 ve 8 bağlantılı özellikle risk aldığınız yatırımlarınız, spekülatif yatırımlar varsa... Veya bir yerden para bekliyorsanız toplu para beklentileriniz varsa bunlarla alakalı biraz gerilmeler olabilir gibi gözüküyor veya büyük paralar kazanmak istiyorsanız sanki bir risk almanız gerekecek. Büyük bir risk almanız gerekecek. Aşk hayatınızla alakalı risk içeren sizi çok kendine çekiyor olsa da büyük riskler içeren gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle iş ortamında yine bir aşk ilişkisi başlayabilir. Kariyer gelirlerini artırmak, cesaretle bir projeye atlama adına da e, bazı zorlanmalar yaşayabileceğinizi görüyoruz. Gelişim adına sevgili olan burçları. 17 Şubat tarihine geldiğimizde e, Jüpiter Uranüs sekstili var. E, Jüpiter Uranüs sekstili 11 derece balık ve 11 derece boğa burcunda meydana gelecek. Üçüncü ev ve beşinci ev e, aksında meydana geliyor. Özellikle sürpriz aşk teklifleri, aşk haberleri, sürpriz çocuk haberleri, çok güzel anlaşmalar, e, sizi fark eden gelişmeler, yakın çevrenizin hayatında yaşanacak eğlenceli e, durumlar, belki onlarla beraber geçireceğiniz eğlenceli faaliyetler, belki araç alımı satımı gibi gündemler sürpriz bir şekilde hayatınıza dahil olabilir gözüküyor Jüpiter Uranüs etkileşimiyle beraber özellikle Tabii ki dereceler tetikleniyorsa 18 Şubat'ta Güneş artık kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçecek ee, Bu da gündeminizin parasal konulardan çıkıp biraz daha iletişim yakın çevre e, kısa mesafeli seyahatler Anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, zihinsel faaliyetler, kararlar, hedefler ve ifade edilen veyahut edilmeyen konulara yöneleceğinizi göstermekte önümüzdeki bir ay boyunca. Ve ayı kapatırken 25 Şubat tarihinde Merkür-Uranüs karesi var. Bu etki tabi ay sonu itibariyle hepimizi biraz zorlayacak. Özellikle iletişimde ani reaksiyonlar, ani gündemler tetiklenebilir. Ee, bu süreç itibariyle özellikle beklenmedik şeyler duyabiliriz veya hiç ummadığımız şeyleri söyleyebiliriz, bazen kırıcı olabiliriz, aşırı özgürlükçü olabiliriz, meydan okuyucu bir tavır içerisinde olabiliriz. Ee, burada biraz daha temkinli olmasında fayda olacaktır bilhassa iletişim konusunda hepimiz için geçerli bir etkileşimden bahsediyoruz. Sevgili oğlak burçlarım. Evet, Şubat ayının gündemi bu şekildeydi. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, keyifli bir ay diliyorum sizlere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Şimdiden bunları yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöreloji hesabı veya evrenselkadimbilket.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.